Tamam, Haberin var mı? Hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Buyurun, kurtarım. Ne istiyorsun bu? Tamam. tamam güzel. Hastaneden aldım. Belge. Bu donduğumuz belgesi. Tamam, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aldım enişte. Evet, bu şey, içeri davranırsanız... bu atanıp yayılmaz. Ya herkes zaten... E, üzerine düşen birey olarak... Görevi yapması gerekiyor yani, herkes kendi üstüne düşen görevi yaptığı sürece, bu çabuk biter yani. Hoş geldiniz, hayırdır? Eskortum var mı? Var. Evet. Görebilir miyim? Dur şöyle tutar mısın, biraz uzak dur. Hatta Doğan mı? Evet. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Rüyarlı davrandığınız için. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reşkodunuz var mı? Var ya sözümüz. Bir görebilir miyiz? Yarın davrandığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey, Geç, değil. Bir şey değil. Allah razı olsun. Hayırdır? Verebilir miyiz? Hadi. Okay, Tamam, sağ ol diğer davranın gitsin teşekkür ederim. Biz de teşekkür edin. Bulay gelsin. Sağ olun. Hayırlı yol çıkar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Köye geldik. Hes da var. Hes bir okuyabilir misin rica zahmet? Tamam, sağ ol. Diğerli davrandık için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, motorum. Şimdi yeni bir uygulamaya başlattık. Heskotunuz var mı köy, Kü giriş, kö çıkışlarda? Köyümüz için teşekkür ederim. Böyle bir görev için. Tabii ki var. Gösterebilir Görebilir miyiz? Buyurun. sin Mustafa ileri. Tamam sağ ol. davran için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Köyümüz için böyle bir şey düşündüğünüz için. Sağ ol. Tekrar ateş. Al geri deneme. Evet. Duyarlı davrandığınız için teşekkür ederiz. Köyümüze hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi yeni sayın kaymakamımızın yeni bir uygulama çıkardı. Bütün muhtarlara söyledi. Biz de bu şeye tam riayet ediyoruz. Bundan dolayı köye giriş çıkışlarda heskodu kutu veya hastaneden rapor alıyor. Rapor kağıdı soruyoruz gelenlere. Gelenler de bunu uymak zorunda kalıyor. Ben olmadığım zaman mesela beni bulamadım diye adam arıyor oradan. Benim ağzalarım var. Onlar ilgileniyorlar. Bizim köy çok duyarlı davrandığı için mesela ben haberim yok. Beni arıyorlar. Filan yabancı plakalı şu evin avlusunda araba var diyorlar. Mesela ben hemen ilgileniyorum. Bu dolaydan dolayı bizim köyümüze hastalık girmedi şu an.